20 Aralık 2019 e, Muğla Seydik Yenler, Çukur İncır'deyiz. Yanımızda e, rekor gelişim müşterimiz Mehmet Yorulmaz. Evet. E, öykü Tarım'dan Orhan Gök Gökkaya. E, burada seralarında rekor gelişim kullandılar. Evet. Mehmet abi neler oldu? Ne gördük? Neler oldu? <gülüyor> Tutum, şişirme görüyorsunuz. Çeşit <gülüyor> söyleyelim. Bunun çeşidi nedir? Özüm. Toğrı değil bu. Özüm Gözüm. çeşidi. Evet. Peki daha önce yaptınız mı bunu siz? Şöyle evet. gösterelim. Evet. Şuradan. E, şu şekilde. Evet. Bunların dikim tarihi nedir, şey olarak? 18 Eylül. 18 Eylül 2019'da. Evet. evet. Toprakla ilgili <gülüyor> ne gözledik, ne değişti, neler sağladı size? Vallahi toprağımızda. Ee... Bu nasıl bir toprak? Öncelikle onu bu, söyleyeyim. Bu kumsal. kumsal. Kumsal. Yani bir geçirgen bir toprak. Evet. Kumsal. Peki ee... su tutar bu toprak genelde? Şimdi Suyu yüzünden. Kumsal dediğimiz toprakta su tutmaz. Kumlu, kumsal. tınlı bir toprak. O zaman diyelim. Tınlı bir toprak. <gülüyor> Şu an nasıl? Şu an güzel. Geçirimlilik abi. var mı yani? Suyla ilgili ee, bir değişim sağladı mı? Vallahi ben e, yani suyunu bilmem ama e, bitkide güzel bir gelişim. Bitki gelişimi güzel diyorsunuz. Evet gördüm evet. şimdi. Evet. Tepe kalınlığı. Şeyi, şöyle kalınlığı. en evet. tepesinde bile tutumlar başlamış. Bak şu anda kaç baş maçada sayalım. Gidiyor. Sayalım bir, iki, şöyle iki, alışalım. 4, 5, 6, 7, 8 maçada. 8 maçada gidiyor. Evet. Ee, şey evet. anlamında şuradan da şeyi de gösterelim. Evet. Çiçeklenme ve meyve tutumunu evet. da yakın bir şekilde. Bak orada. Tepe şekillerine bakabilirsin. Tepede de aynı Ola şekilde gidiyor. Oldu. Yani bitki Rengi. tepe kalınlığı. Evet. Yaprak renkleri e, aynı ilk şeyini koruyor. Düzel. Siz ne söyleyebilirsiniz? Siz de bu seri takip ediyorsunuz. Biz önceki yıllarda tarım ben öküt olarak hiç rekor kullanmamıştık. Kullanmadık. Yani müşterilerimiz kullanıyor, duymuştuk. Evet. Bu yıl e, biz aldık yaklaşık 2-300 yüz kadar. Kaş günlük baymışsınız Kaş bu arada öküt tarım. tarım abi. Hı hı. Evet. Dolayısıyla atılan topraklarda şöyle bir fark var. Toprak tavana çok iyi geliyor. Kabarıyor. kabarıyor. Köklenmesi, verimi, iritmesi, gücü gayet 10 numara. Dolayısıyla bu tonaja, kaliteye, verime, kışın soğuklarda ağacın gübre alımına çok etkili. Şu an bunu burada zaten görüyoruz. Aynen. <gülüyor> Tepe sürgünü iyi, irileşmesi iyi söylediğine evet. göre. Ee, onun dışında var mı eklemek istediğiniz burada onun sizin? Onun dışında Mesela bunu? şöyle söyleyeyim, erkencilikle alakalı daha şu an buradan bir hasat olmamış. Yok yok. Kal. Hasat yapılmamış. Yapılmadı yapılmadı. Ee, şu an devam ediyor. Tabii bu saatten sonra kış artık giriyor. Kış evet. basacak. Kış e, performansını Denk da göreceğiz. Şıklı. Göreceğiz. Ama kök yapısı, kök, saçak yapısı çalışan bir bitki de e, kış performansı da iyi olur. Herhangi bir kök hastalığı yok. vesaire var mı? Yok yok yok. Kal. Aşılı, aşılıdır bu domates. Evet. Düzlerde daha başarılı olur. Dolayısıyla aşının gücüyle düzün e, baş şeyi, ee, gücü farklıdır. Ama düzlerde başarı daha çok soranır. Ama şuradaki başarı bir düz gibi bir başarı şey, görünüyor. Daha fazla. Yerleşme ile ilgili meyve tutumu ile alakalı. Aynen. Tavsiye eder misiniz? Herhangi bir köy <gülüyor> yok. bu rekor gelişim ürünümüzü bu bölgeye tavsiye ediyor Vallahi musunuz? Valla ben ee, ilk defa Seydik kullandım. Seydik olur, Kınık, evet. e, civar köylerde Seracılara. Ben ilk defa kullandım ve bu yıl %100 memnun kaldım şu anda. Memnun yani kaldınız. ağacımız, saati şey olarak. Hı -hı. Başka ürünler de kullanıyorduk. Yani Hı -hı. bu kadar randıman görmemiştik. Tabi burada yani. besleme, bitki besleme evet. ve korumayı tabii, e, yapıyoruz. Tabii. Evet. E, rekor gelişim tek başına bir ilaç gübre değildir. Değil. E, köklerde köklenme, saçaklanma en iyi seviyede sağlar. Ana amacı toprağın verimini arttırmak. E, şöyle serayı da yana doğru da bir gösterelim. En azından evet. şeyimiz görülsün. Şöyle şu tarafa doğru da gösterelim. Evet. Buradan da gösterelim en azından şey olduğunu, kaç dönem olduğunu. Evet. Şöyle gelin. Evet. Şöyle geçelim. Şurada bitirelim. Ee, bu sene ilk defa kullandık. Tavsiye ettik. Evet. Öykü Tarım'da, Kınık'ta bizim bayimiz. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Çok teşekkür Bol ederiz. bereketli olsun Görününüz inşallah. İleriki güzel. senelerde de kullanacaksınız. Şöyle bakalım kameramıza. Buradan i̇nşallah. bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah.